Selam arkadaşlar. Bugün bir dakika da elektrik savaşları yapacağız. Süre başlasın. Başrolünde hem Marvel evrenilen Doctor Strange hem de Sherlock dizisinden Sherlock olarak bildiğimiz Benedict Cumberbatch Edison'u, Michael Shannon, George Westinghouse'u, Nicholas Hoult ise büyük dahi Nikola Tesla'yı canlandırıyor. Film Edison Tesla rekabetinin daha çok Edison Westinghouse rekabetine ele almış. Tesla'yı o kadar az görüyoruz ki filmin orijinal kapağında bile var. Yani Tesla ne zaman çıkacak derken... Film ise Tesla severler için üzücü haber de bu zaten, filmin konusu da akışta çok hızlıydı, gayet keyif verici ve izlenebilirdi. Ve Tesla'nın saflık kısmını çok iyi anlatmışlar. Filmin kamera açıları, sahneleri, müzikleri, oyuncuların oyunculukları harikaydı. Filmde gerçek yaşanan olaylara nazaran bazı yanlış karışerse de yine de çok sıkleyiciydi. Ayrıca film Amerika'da 2017'de vizyona girmesine rağmen ülkemizde 2019 Eylül'e vizyona girmişti. Filmin yönetmenliğini yapan Alfonso Gomez Rejon çok tecrübeli olmamasına rağmen usta kadroyu çok iyi yönetmiş ve harika bir iş çıkarmıştır. Filmin süresi 1 saat 47 dakika ve IMDB puanı ise 10 üzerinden 6.5. Bence daha fazlasını hak ediyor. Sonuç olarak kesinlikle izlenmeli.